Arkadaşlar kendime yeni bir masaüstü düzenleyici aldım. Ben sanırım bu çanta içi düzenleyiciler ve masaüstü düzenleyiciler konusunda biraz takıntılıyım. Herhalde hayatımın her alanını düzenlemeye çalıştığım için hani programım düzenli olsun, dolabım düzenli olsun, masam düzenli olsun, çantam düzenli olsun falan. O yüzden bu türde ürünler çok hoşuma gidiyor. Elimdeki ürün Orbitkey markasının Nest isimli masaüstü düzenleyicisi. Orbitkey markası çok güzel premium ürünler yapıyor ama maalesef Türkiye'de satışları olmadığı için çok fazla bilinmiyorlar. İlk önce böyle basit bir anahtarlık yapmışlardı. Hatta bunun ismine de anahtar düzenleyici diyorlar. Neyse bu tasarım böyle olay oldu. Herkes bayıldı falan. Böyle Avrupa'da, Amerika'da yüzlerce, binlerce sattılar. Sonra başka bir başka ürünler yapmaya başladılar. Bu masaüstü düzenleyiciyi de çok uzun süredir istiyordum. Türkiye'de satışı olmadığı için alamıyordum. En nihayetinde Amerika'ya gittiğim zaman oradan kendime bir tane aldım geldim. Şimdi bunun kutusunu beraber açacağız ve içerisi nasılmış birlikte göreceğiz. İlk önce kutusundan başlamak istiyorum. Bu premium ürünlerde kutulama çok önemli. İlk olarak ürünlerin kutusunda değer veren marka Apple oldu yıllar yıllar evvel. Yani ürünle beraber böyle kutulamayı da, ilk kutu açılışını, ondan sonra kutunun içerisinde ürünlerin dizilimini falan... ilk olarak onlar böyle güzel bir şekilde yaptılar. Sonra sektördeki diğer firmalar da onları takip etti. Şimdi bunun kutusu da fena değil. 10 üzerinden 8. Verdiği his falan güzel ama biraz daha sade olabilirdi. Bence bu fotoğraflar olmasa da olurdu. Şimdi bu kutu biraz böyle değişik, sürprizli bir kutu. Bu kısmı magnetli. Şöyle. Şimdi bunu açınca içinden ürünü göreceğim zannediyorsunuz. Ama açıyorsunuz. Ürün burada yok. Çeşitli fotoğraflar var. Ürünün nasıl kullanılacağına dair fotoğraflar. Ürüne ulaşmak için şunu yapmanız gerekiyor. Üst kısım deri, alt kısım tekstil. Çok şık duran bir ürün. Kapağıyla alt kısmını da böyle bir lastikle birleştirmişler. Bu lastik detayı çok hoşuma gitti. Çünkü eskiden defterlerde falan olurdu. Böyle deri kapaklı, vintage görünümlü defterlerde olurdu. Onları da çok severdim. Burada görünce de çok beğendim. Bu kısmına kalem yerleştirebiliyoruz. Böyle gibi. Sonra dikkat ettiyseniz burada bir Type-C girişi var. Şimdi bir masaüstü düzenleyici de Type-C girişi neden olsun? Çünkü bu ürünün bu kısmı aslında bir kablosuz şarj yeri. Yani buraya Airpods'unuzu veya telefonunuzu koyup şarj edebiliyorsunuz. Kapağı iki yönde açılabiliyor. Birincisi böyle direkt çekip komple açıyorsunuz. İkincisi de böyle açıyorsunuz. Böylece kapağı da açmış olduk. İçinden bunlar çıkıyor. Bir şarj kablosu. Tabii ki bu kablosuz şarj bölümünün çalışabilmesi için. Şöyle küçük aparatlar çıkıyor içinden. Bunlar da kutunun içerisine düzenlemek için kullanılıyor. Hani içine koyduğunuz eşyalar böyle sağa sola dağılmasın diye... ...bunlarla böyle pıt pıt bunları düzenliyorsunuz. Sonra kapağında böyle defter koymak için ya da ufak notlar koymak için... ...kart vizit veya kredi kartı falan koymak için ve ufak çeşitli bölmeler var. Ve böyle. Şimdi bu ürünün adı masaüstü düzenleyici ama tabii çantada da taşınabilir. Fakat çantada taşımak için biraz ağır. Yani ben bunu muhtemelen masa üstünde kullanırım. Ama şöyle yani farklı senaryolarda aslında farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Mesela evde yatağınızın başına Komedinin üstüne koyabilirsin. Ya da eve girip çıkarken mesela girişe hemen koyabilirsin. Ya da herhangi bir ofise bağlı olmadan çalışıyorsanız, yani laptopumu alıyorum, bir kafede çalışıyorum ya da bir ortak çalışma alanında çalışıyorum gibi gibi. Buraya Airpods'unu koyarsın veya geldin telefonunu buraya koydun, buraya anahtarı koydun, buraya cebindeki vızvızları koydun. Sonra bilgisayarını açtım buraya koydun falan. Böyle pıt çalışıyorsun gibi. Böyle böyle farklı senaryolarda kullanabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı 110 dolar. Yani bir masaüstü düzenleyiciye göre pahalı. Bunun da sebebi bence burada kablosuz şarj bölümünün olması. Sanki ikinci bir versiyonda hani şarj olmadan daha ucuz bir versiyonu yapsaydılar o da güzel olabilirdi. Ben bunu muhtemelen masa üstünde kullanacağım ama henüz evde mi kullanayım, ofiste mi kullanayım ona karar vermedim. Şimdi benim bunun içini falan düzenlemem lazım o yüzden baya bir işim var. Ben bu işi yaparken siz de ürünü beğenip beğenmediğinizi yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.